Karabük'ten Eflan istikametine devam ediyoruz. Bostancılar Köyü'ne, Bahçeli Eve gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bir köpeğimiz var. Bunu barınaktan aldım. Bir buçuk aylık. E, cinsi golden'ler av köpeği karışımı. Mızır mızır eden köpek şu anda etrafı seyrede seyrede. Koca adam gibi. Görüyorsunuz bakın çenesini nasıl kutuya dayadı. Hemen çenesini gösterelim arkadaşlara. Bakın görüyorsunuz çok tatlı bir köpek. Nasıl etrafı seyrediyor bakın. Gördüğünüz gibi resmen Allah'ın yaratığı bakın gördüğünüz gibi Allah nasıl yaratmış görüyorsunuz resmen etrafı seyrediyor arkadaşlar aynı bizim gibi bir de utanıyor arkadaşlar bakın şimdi birazcık utandık kafayı indir bakın görüyor musunuz resmen bu da utanmış hali köpek utanır mı demeyin işte utanıyor gördüğünüz gibi Tony adını da Tony koyduk Tony bak gördünüz mü arkadaşlar bakın Ay tontoncin di tontonceni. Seyret bakalım dışarı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok dikkatli etrafı söyler diyor. İşte gezerken etrafı seyreden köpek böyle olur. Böyle güzel videoları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. İlginç videoları. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Bakın sabahtan beri mızır mızır eden köpek arabaya binince gördüğünüz gibi kutunun içinde seyahat etmekteyiz. Uyuyacak galiba şimdi biraz uykusu gelmiş. Arkadaşlar eflane yolculuğumuz devam etmekte. Şimdi biraz daha çekelim dedik. Mızır başladı. Biraz önce benzin aldık arkadaşlar. Niye durdunuz diye mıyık mıyık edip duruyor. Bakın görüyorsunuz hareket haline biraz hızlandık. Şimdi araba hızlandı. Etrafına seyrediyor bakın. Görüyorsunuz. Biraz da uykusu geldi tabi adını da Tony koymuştuk biraz önce söylediğimiz gibi Tony Tony bak buraya bak buraya bak etrafı seyrediyor bakın gördüğünüz gibi bakın görüyor musunuz nasıl etrafı seyrediyor bakın arkadaşlar sanki yolculuk etmek istermiş gibi arkadaşlar yolculuğumuz ilerleyen safalarına geldi gördüğünüz gibi köpeğimiz etrafı seyretmekten arkadaşlar baygınmıştı gördüğünüz gibi kutunun içine dibine mayıştı Uyuyor şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etrafı seyretti seyretti uykusu geldi arkadaşın. İlginç videolar devam edecek. Tekrar söyleyelim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.